Londra'da Tate Modern Sanatlar Müzesi'ndeyiz. Salvador Dalí'nin bir tablosuna bakmaktayız. Tablonun ismi Narcissus'un Metamorfozu. Yapıldığı yıl ise 1937. İlginç bir resim bu. Topraktan çıkan bu el yumurtaya benzer bir şekli kavramış. Nergis bu yumurtadan çıkacak gibi gözüküyor. Sanatçının tablolarındaki objeleri şekillendirirken gerçekçilik açısından oldukça klasik bir yaklaşım izlediğini düşünüyorum. Hassas, dikkatli. Çizgiler ve gölgelerle bölünmüş olsa dahi alanın bütününü titizlikle şekillendiriyor. Yumurta şekline bakalım. Çiçek bu yumurtadaki bir çatlaktan çıkıyor. Ve bu çatlak aynı zamanda çiçeğin gölgesi. Yani aynı anda ikisi birden geçerli. Hem çatlak hem gölge. Aslında resmin tamamının temasının da bu olduğunu düşünebiliriz. Bir form, hem kendisi hem de aynı anda başka bir şey. Bu elin hemen arkasında bir su birikintisinden yükselirken gözüken başka bir el var. Bu el diğeri gibi taştan değil, zira rengi kahverengi ve toprağa benziyor. Bu el de yumurtaya benzer bir şey tutuyor, ancak cevize daha çok benziyor. Cevizin üzerinde bir çatlak var, çatlaktan saçlar çıkıyor. Bu saçlar aynı zamanda alev gibi gözüküyor. İkinci el aslında tam olarak el gibi değil. Dikkatle bakarsanız bu figür aslında çömelmiş bir vücuda benziyor. Narcissus'un vücudu. Dizlerini ve kollarını görüyoruz. Soldaki sarı kahve tonlarındaki figür aslında bir vücut. Başı ise cevizden. Sağda ise yumurta tutan bir el görüyoruz. Ancak dikkatle baktığınızda aslında bu iki formun birbirine eş olduğunu fark edebilirsiniz. Bu ikileme, bu yansıma son derece şaşırtıcı ve aynı zamanda akıl karıştırıcı. Yeri gelmişken narsisus kelimesine ilişkin bir noktayı da açıklamak istiyorum. İsmini bu delikanlıdan alan çiçeği biz Türkçe'de Nergis çiçeği olarak biliyoruz. Narsisist kelimesinin kökeni de bu isim. Yanlış olarak narsist olarak kullanılan, narsist kelimesinin kökeni de bu isim. Burada gördüğümüz tüm ögelerin bağlamsal olarak anlamlandırılması gerekiyor. Dali'nin burada ne yapmaya çalıştığını anlayabilmek için sanatçıdan kısaca bahsedelim. Dali, André Breton'un çok övgüyle bahsettiği bir sanatçı. Yazar ve ressam. Sanatçı, sürrealist akımın öncülerinden biri olarak görülüyor. Sürrealizm manifestosunu yazıyor. Daha doğrusu birkaç tane sürrealizm manifestosu var ve hepsini Dali yazıyor. Dali bir şeyi aynı anda birbirinden farklı şeyler olarak algılayabiliyor ve resminde de yansıtabiliyor. Bu üst üste çakışık algılama psikolojik durumunun bir sonucu. Zira sanatçı paranoyak yani oldukça korkutucu ve tehlikeli bir hastalık. Bence sanatçının eserlerinin bu kadar sevilmesinin sebeplerinden biri de ...korkutucu ve tehlikeli gözükmeleri olabilir. Dali, Freud'un bilinçli olarak yanlış yorumlanmasından besleniyor gibi. Hatırlayacaksınız, Freud beyinde bilinç ve bilinçaltını ayıran filtreler olduğundan söz ediyordu. Ancak Dali, paranoya krizindeyken hem bilinçli olanı hem de bilinç dışı olanı aynı anda algılayabildiğini belirtiyor. Yani beynin bilinçli yanıyla resmi yapıyor. Hem el hem vücut olan bu formun oluşturulmasında... Zeka pırıltıları görüyoruz. Taş ve aynı anda et. Burada ise bilinç dışı devreye giriyor. Sanırım Dali'ye sorulsaydı bu resmin kesinlikle bilinçli bir zihnin ürünü olmadığını, bununla birlikte bilinçaltının sonucu olmasının mantıklı olamayacağını, kısacası bu resmin bilincin iki durumu arasında bir konuşma gibi algılanması gerektiğini belirtirdi. Yani paranoya krizi sırasındaki gibi. Sürrealistler için bilinçsiz olana, daha otantik olana, bilinçli bir zihnin kontrolünün dışında olanlara ulaşabilmek gerçekten çok önemliydi ve bu onların yaratıcılığının dinamosuydu. 19. yüzyıl sanatçılarını örneğin Gauguin'i veya Courbet'i düşündüğümüzde bu sanatçılar doğaya geri dönmeye çalışır. Sürrealistlerin bilinçaltına dönmeye çalışmaları, temel hedeflerinin bu olması da buna benzetilebilir. Örneğin Miro gibi sanatçılar bilinç dışının tezahürünü bekliyor ve bilinçli zihnin yorumlamasına fırsat tanımadan otomatik metotlar kullanarak resimlerini yapıyorlar. Dali ise bilinç dışından gelen ilhamı şekillendirirken akademik tarzın mükemmeliyetini de istiyor yani bilincin her iki düzeyini birleştiriyor.